Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisine geçmeden 8 Haziran Cuma gününü hatırlayalım. Cuma günü gelinler irmik tatlısı yaptılar. Haftanın en yüksek puanı ve altınları kazanan Başak oldu. En düşük puanı ise, yurdanur oldu ve yarışmaya veda etti. Çekişmenin bol olduğu, Gelinin mutfakta 11 Haziran pazartesi günü fragmanı yayınlandı. İşte detaylar. 11 Haziran pazartesi günü Pragman'ın kaynanalar arasında tartışma ile başladı. Yeni gelen kaynana Hatice ve Hüsnüye Hanım'ı samimi olmadıkları için eleştirdi. Hatice'nin kaynanası olan Hüsnüye Hanım başa ağır eleştirilerde bulundu. Hüsnüye Hanım'ın başağın değişik hareketleri olduğunu söyledi. Gelinler arasında da savaş devam etti. Başak ise Hatice'nin köfteleri yağ kızartmadan koymasını eleştirdi ve çok ağır konuştu. Hatice'ye beceriksizsin dedi. Başak eleştirilerine devam etti. Mutfağın tapusu bende dedi. Hanife Hanım da isyan etti ve Hüsniye Hanım'ın kendisi üzerinden prim yaptığından şikayetçi oldu. 11 Haziran gelinin mutfakta heyecanla yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.